Günaydın arkadaşlar eee saçımı pek düzeltemedim ama böyle de iyi oldu mu bence oldu neyse Biz bugünkü konumuza başlıyoruz zaten eee dün Brawl Stars videosu çekmiştik yine kötü bir sonuna bitti her seferinde böyle oluyor çünkü benim her bir Brawl Stars videom kötü sonuna bitiyor Dün geceki laflarımdan dolayı da özür dilerim aslında yani çok sinirlendim. Oyunda böyle error falan verdiği bir şeyler oldu. Yani video çektikten sonra çok garip şeyler olmaya başladı. Ee, bugün sizlere Brawl Stars'ta pas alırken dikkat etmeniz gereken 3 kuralı söyleyeceğim. Birincisi şu. Şimdi orada pasta sizden ya 169 taş istiyor. Ya da 250 miydi, 269 muydu öyle bir şey 269 taş istiyor. Ee, bunun için oyun hep birinci sezon, ikinci sezon, üç sezon, dört sezon, beş sezon, altı sezon yapıyor. Hatta Kat diye bir karakter gelecek oyuna onu da bir deneyeceğiz. Bu arada e, yarın video gelecek yani gelecek derken, pazar günü yarın 28 Şubat'ta. Arkadaşlar tek hesaplaşma gelecek onu da söyleyeyim. Ee, dikkat etmeniz gereken 3 kuraldan bir tanesi şu. Oyun sizi e, tamamen kumara yönlendiriyor. Şimdi beni e, hani ne diyorsun gibi anlayacaksanız bunu demekle. Ama oyun sizi baya kumara yönlendiriyor. Ve siz bunun farkında değilsiniz. Ne kadar karakter Geldiği zaman siz hep para harcıyorsunuz, hep para harcıyorsunuz, ve para harcıyorsunuz. Yani aslında oyun üç kağıt diyebilirim. Neden üç kat diyebilirim? Çünkü her bir sezonda, yani 5. sezon, dördüncü sezon, her bir sezona e, para vermek zorunda değilmiş, değilsiniz. Yani 135, 90 lira vermek zorunda değilsiniz. Yani kendiniz kutularınızdan da çıkartabilirsiniz o istediğiniz karakteri. Mesela ben Ruf'u pas aldım. Yani karakter çıkmadı, daha yapacağım bir şey yok. Yapabileceğim bir şey yok. Pas aldım bende. Ama arkadaşlar siz bana bakmayın. Yani şu nedenle bakmayın. Ee, oyunda pas almak tehlikeli bir şey. Hem yani o kadar paranız gidiyor. Her pasa para vermek çok saçma. Hem de yanlış bir şey. Yani bir karakter geliyor diye herkes hemen dalıyor. Evet, ikinci kural. İkinci kural da şu. Şimdi oyunda mesela atıyorum efsanevi bir karakter gelmiş. E tamam siz ne yapıyorsunuz? Gidiyorsunuz dükkana. Brostance'daki. E, oradan 170 taş vesaire 360 taş neyse alıyorsunuz. Yani bunların hepsi tamamen üç kağıt ve siz farkınızda değilsiniz. Çatır çatır yiyorlar sizi çatır çatır. Ya farkınızda değilsiniz. Bütün paranız boşa gidiyor. Yani bir karakter puasına. Ben Ruf'u aldım. Yani kromatik dediler. Bence hiç öyle değil. Yani arkadaşlar yarım saatte bir mermi dolduruyor. Aksesuarı çok kötü. Yani bir karakter için bu kadar para vermek bence çok yanlış bir şey. Yani isteyen verir isteyen vermez. Şimdi burada beni suçlamaya kalkmayın sakın. Yani isteyen verir isteyen vermez. Ben sadece bunun kötü bir şey olduğunu söylüyorum. Yani Brostars artık bilmiyorum dolandırıcılık yapmaya başladı. Yani arkadaşlar bir arada 360 taş için yani 200 liranızı 900, 1000 liranızı niye niye vereceksiniz ya bir karaktere? Ha, çok gereksiz yani. Ben olsam Colette'i almazdım. Kutudan çıkartırdım yani. Bunlar sakıncalı şeyler aslında. Sonra size sürekli telefonun kenarında mailler falan gelecek falan filan. Öyle. Size bir sürü teklif gönderecekler. Şunu al şunu al diye. Farkında olmayacaksınız. Dediklerimi de oyuna para harcarsanız daha iyi anlayacaksınız. Bunu söyleyeyim. Bakın altını çiziyorum. Altını çiziyorum. Bu en önemli kural. Pas almakta. Altını çiziyorum çünkü çok önemli. Bunu dediğimde beni daha iyi anlayabilirsiniz oyunda. E, kulüpteki arkadaşlarıma da söylüyorum. E, pas alırken bir karaktere yani 360 falan almak isterken 170, 1000 liranızı falan kaptırmanıza gerek yok. 30 da çıkartabilirsiniz. Çünkü sizi çatır çatır yerler. Bunu Tekrar söylüyorum ve altını çiziyorum. Evet. Üçüncü kuralımıza geçiyoruz. Üçüncü kuralda ise. E, Bronze Pas aldığımız zaman. E, zaten. Hani kademeler açılıyor ya. Otomatik kendiliğinden. E, me, mega kutular falan. 10. kademede yukarıda bir tane gedef mega kutu olacak. Karakter rozetleri falan açılıyor. Onları zaten biliyorsunuz. Ama. <gülüyor> e, şimdi. Siz pası aldığınız zaman da mesela on üçüncü kademedesiniz pas aldınız. Sizin ee, pas aldınız. Pasteki almak istediğiniz karakter hep otuzuncu kademede oluyor zaten biliyorsunuz. Ee, bunu Brawl Stars oynayanlar. Ee, siz on üçüncü kademedesiniz pas aldınız. Yani daha çok geridesiniz hani bir yirmi yedi yirmi sekizinci seviyede pas alın. Bir daha ileriki seviyelerde pas alın da öyle karakter daha rahat alırsınız. Yani almamanız da gerekiyor aslında. Almamanız gerekiyor. Daha doğrusu almamanız gerekiyor. Yani çok yanlış bir şey yapıyorsunuz. O kadar para vermekle yani alt tarafı bir pas alıyorsunuz. Bir rozet alıyorsunuz. Sonra karakteri aldığınızda foyası da meydana çıkıyor zaten. Gördünüz Ruf denildiği karakteri. Kötü bence çok iyi değil. Ama ee, daha gerideyseniz pas almanıza gerek yok. 27-28. kademede 30'a yakın kademelerde pas alırsanız yani daha güvenli olur sizin için. Öyle söyleyeyim. Ama yine para vermiş oluyorsunuz. Hiç almamanız lazım daha doğrusu. Normalde alttaki ödülleri alsanız daha iyi olur aslında. Evet arkadaşlar eee aslında oyunda hep böyle küçük kutu, büyük kutu, mega kutu veriyor. Yani bedavaya karakter falan verse zaten şaşardım. Bir tane bulun, ee, Viking bul muydu neydi? Bulun bir tane kostüm vardı hani. Neyse bunu sonra konuşuz. Evet arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Hepinizi seviyorum ve bay bay. Can yine gelecek bu arada. Eee, saat 3, 3. 3'te gelecek. Bay bay.